Gelecek Bilimde hoş geldiniz. Tercih yayınlarımızın bugünkü bölümünde bizle, bizlere coğrafya öğretmeni Deniz Özgür eşlik edecek. Bundan önceki bölümlerinde ise değişik mesleklerden kişileri konuk ettik ve onlara meslekleriyle alakalı çeşitli sorular sorduk. Şimdi Deniz Bey'i davet edelim. Hoş Merhabalar. geldiniz Deniz Bey. Hoş bulduk. İyiyim siz nasılsınız? Teşekkürler sağ olun bizler de iyiyiz. Bu yayınımıza katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu yayın serininize tercih dönemindeki gençlere yol göstermek için meslekleri tanıyoruz. Ve belli sorularımız olacak diye soracağımız. Bu soruların dışında mesleğinizle alakalı soruları olacaksa eğer onları YouTube yorumlarına yönlendiriyoruz. Yorumlardan sorsunlar, siz de oradan cevaplarsınız artık ya da başka mesleklerden olanlar aynı şekilde. İlk sorumuzla başlayalım. Deniz Özgür kimdir? Ben... Deniz Özgür 9 Eylül Üniversitesi'nde e, coğrafya eğitimi aldım. Coğrafya eğitimi bölümünde, eğitim fakültesinde. Daha sonradan çeşitli derneklerde ve kuruluşlarda öncelikle eğitmenlik yaptım. Daha sonra da e, özel bir Denizli'ye yerleştiğimde özel bir okul ve kursta aynı anda coğrafya öğretmenliği yapıyorum. E, birkaç defa... Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine girmeyi denedim. Ancak bazı ayar kırıklıklarından sonra bu yoldan vazgeçtim. Artık kendimi e, bu tarafta özelde e, çalışmada görüyorum. ilerleyen süreçte. Çok güzel. Peki hocam evet. nasıl coğrafya evet. öğretmeni olunur? Ee, demek şey soruya var. geçmeden önce şöyle bir ilave yapmak istiyorum. Hani Deniz Özgür kimdir de coğrafya öğretmeni olmamın yanında beni Zaten öğrencilerim de bilirler. Bir hobimle tanımlamak da aslında daha doğru. Çünkü 9 Eylül Üniversitesi'ndeyken bize Hasan Çukur Hocam şöyle bir tavsiyede bulunmuştu. Eğer coğrafya öğretmeni olmak istiyorsanız öncelikle araziyi görün demişti. Bu bağlamda biz üniversitenin fotoğrafçılık kulübü, dağcılık kulübü, mağaracılık kulübü gibi çeşitli kulüplerinde aktif rol aldık. Ve o günden bugüne yani 2010'dan bugüne kadar ben Türkiye'de pek çok mağaranın haritalanmasına, fotoğraflanmasına falan da destek oldum. Çalışmalarda, projelerde bulundum. Yani coğrafya öğretmenliğimi bu şekilde bir hobimle desteklemeye çalıştım. Coğrafyadan anlayan, coğrafi yerleri yerinde görüp inceleyen bir coğrafya öğretmeniyim diyorsunuz yani hocam. Aynen öyle. Peki hocam nasıl coğrafya öğretmeni oldunuz? Şimdi coğrafya öğretmeni olmanın iki tane yolu var. Bir tanesi coğrafya öğretmenliği bölümünü kazanmak. E, bu eskiden 5 yıllıktı, şu anda 4 yıla düşürüldü. E, bu bölümü kazandıktan sonra e, mezun, ol, mezun olduğunuzda KPSS dediğimiz bir sınava giriyorsunuz. Bu KPSS'nin yanında aynı zamanda eğitim bilimleri sınavı da var ve aynı zamanda ÖABT yani Öğretmenlik alan bilgisi testine de giriyorsunuz, 3 tane sınava giriyorsunuz yani. Bunların toplam bir puanı hesaplanıyor ve bu puanla birlikte atanmanız gerçekleşiyor. Son birkaç yıldır 81-82 civarındaki puanlarla atama gerçekleştirilebiliyor. Diğer bir yol, bu bazı zamanlar kapatılıyor, bazı zamanlar işte askıya alınıyor, durdurulacağı söyleniyor falan ama coğrafya bölümü, yani Edebiyat Fakültesi'ndeki coğrafya bölümüne yerleşebiliyorsunuz. Bu da 4 yıllık bir bölüm. Bu bölümü bitirdikten sonra bazı yıllarda eğitim fakülteleri verdi formasyonu. Dışarıdan formasyon alarak coğrafya öğretmenliğiyle aynı statüye gelmiş oluyorsunuz. Ondan sonra KPSS'ye giriyorsunuz. Peki hocam, sadece KPSS'e girmek mi? Sonuçta sizin gibi de özel olarak da evet, coğrafya öğretmenliği yapılabilir değil mi? Evet, bunun dışında bir de özelde çalışma yönü var. Özelde çalışmak istiyorsanız da henüz öğrenciyken birkaç tane kurumla bağlantı kurmanız sizin için iyi oluyor. Çünkü bizim eğitim fakültelerinde bir staj imkanı var. Ama bu staj normalde iş ararken çok geçerli olmuyor. Çünkü staj yaparken çok fazla okula gidip ders anlatma fırsatı bulamıyorsunuz ya da birden fazla öğrenci bir anda staj yapıyor ve siz çok fazla orada tecrübe kazanma imkanı bulamıyorsunuz. Bu yüzden özelde özelde bulunan okullar dershaneler de sizi hemen yeni mezun olarak kabul etmek istemeyebiliyor. Ve Henüz öğrenciyken bu kurumlarla bağlantı kurarsanız etüt hocalığı yapabilirsiniz, soru çözümlerine katılabilirsiniz ya da bazı işte e, hızlandırmalara katılabilirsiniz. Bu şekilde tecrübe kazanarak mezun olduktan sonra özelde de çalışmaya başlayabilirsiniz. Anlıyorum. E, coğrafya öğretmenliği zaten öğretmenlik olarak işte ya devlette ya da özelde yapılacak dediniz. Ancak e, coğrafya öğretmeni olmak için... E, coğrafya bölümünden de mezun olunabilir öğretmenlik coğrafya öğretmenliği bölümünden de mezun olunabilir dediniz evet, şu konunun altını da... çizmek gerekiyor yalnız ee, özür dilerim sesinizi böldüm şey, sözünüzü böldüm ee, formasyon yolu bazı yıllar açılıp bazı yıllar kapanabiliyor bu bir risk yani ben formasyon alırım diye yola çıkmak bir risk çünkü 4 yıl sonra yapacağınız bir işlem ve o yılki yönetim formasyon kapalı derse formasyon alamayabilirsiniz yani öğretmen olmak amaçlıyorsanız garanti yol coğrafya öğretmenliği bölümünü okumanız gerekiyor. Aynen eğitim fakülteleri. Eğitim fakültelerinde verilen okumaktır biliyorsunuz. Evet. Peki hocam siz hangi üniversiteden mezundunuz? 9 Eylül. Üniversite evet. mi önemli, bölüm mü? Yanlış mı ee, 9 Eylül Üniversitesi'nden mezunum. Burada da e iki tane öncül ortaya çıkıyor. Birincisi bazı üniversitelerimizde e sınıf geçmek mezun olmak diğerlerine göre biraz daha kolay olabiliyor. Bazılarımız, bazı üniversitelerimiz ise mesela 9 Eylül Üniversitesi böyleydi. Ee, daha çok alan eğitimine ve öğrencilerin belli bir niteliğe ulaşmasına e, ayrıca dikkat ediyorlardı. Yani e, coğrafya öğretmenliği bölümü normalde öğretmen yetiştirmek üzerine kurulmuş bir bölüm ama 9 Eylül Üniversitesi bizi her dönem araziye çıkartan, sık sık arazi ödevi veren, yani ee, bizi akademik anlamda da arazideki çalışma anlamında da çok daha üst düzeyde bir yere getirmeye çalışan bir üniversiteydi. Ee, Tabi diğerlerini de kötülemek istemiyorum ama burada hani 9 Eylül militanlığı yap, yapmak istemem. Evet, ama diğer üniversitelerin bazılarında hani slaytlar hazırlayarak işte ödevlerle çok daha kolay bir şekilde sınıf geçilebildiğini duydum. Burada da Üniversite seçerken buna dikkat dikkat etmek gerekiyor. Hani ben hızlı yoldan mı coğrafya öğretmenliğine ulaşayım yoksa ulaştığımda bayağı bir tecrübe edinmiş ve nitelikli bir öğretmen mi olayım? Hocam yani demek istediğiniz okulun eğitim veriş tarzına yönelik bir araştırma evet. yapmasını tercih yapacak. Evet, evet. Burada eski öğrencilerle, mezunlarla konuşulması iyi olur bu durumda. Hmm. Facebook'ta tamam. bunların grupları oluyor. Yani tercih ettiğiniz, tercih etmek istediğiniz bölümün Facebook'taki gruplarına dahil olmanız her zaman iyidir. Çünkü oradaki öğrenciler, bir mezunlar tavsiyelerde bulunurlar. Ders notları verirler. Hatta bazı konularda şu tarihlerde yaparsam bunu daha iyi olur diye da verebilirler bölümle ilgili. Peki Şimdi bu sorumuza cevap oldu mu bilemiyorum. Üniversite mi önemli bölüm mü? Mesela 9 Eylül'de olsun ama başka bir bölüm okusunlar mı? Yoksa coğrafya öğretmenliği olsun başka yerde de okuyabilirler mi demek istiyorsunuz? O zaman biraz daha şöyle bir boyut getirelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışmayı düşünüyorlarsa o zaman coğrafya öğretmenliği bölümü olması yeterli veya formasyon alması. Coğrafya bölümü olup formasyon alması yeterli. Yani burada bölüm önemli demiş oluyorum. Ama özelde çalışmayı düşünüyorsa burada da tabii ki e, nitelikli üniversitelerden mezun olan insanların hem gerek alan bilgileri hem de e, kazandıkları, mezun olana kadar kazandıkları tecrübeleri onları birkaç adım öne çıkaracağı için özelde çalışmayı düşünüyorlarsa o zaman üniversite önemli de diyebilirim. Hocam peki üniversite seçiminde dikkat edilecek hususlar neler olmalı? Gerçi az önce birazcık buna cevap verdiniz. Evet. E, dediniz ki genel bir ben özet geçeyim ya da siz tekrar özet etmek isterseniz e, oranın öğrencilerini bulsunlar e, evet. iş iş fargılarına baksınlar evet. e, mesela devlet mi özel mi e, buna benzer bir katkınız henüz olacak mı e, burada devlet mi özel mi de e, coğrafya öğretmenliğinde özeldeki bölümlerle ilgili çok bir hakimiyetim yok e, ancak şöyle bir şey var e, coğrafya öğretmenliğinde şu konuyu söyleyebilirim. Son zamanlarda özellikle yüksek e, kontenjanlarla açık öğretim coğrafya öğretmenliği bölümleri açılmaya başlandı. Hani e, bunu genel ben bütün öğretmenlikler için söyleyebilirim. Eğer staj konusunda veya sınıf yönetimi dersi gibi ya da arazide çalışılacak dersler gibi baz şeyleri yüz yüze vermiyorsa o zaman açık öğretim bölümlerini seçmemelerini istiyorum ben onlardan. Çünkü siz bir öğretmen olacaksınız ve bir dağı, taşı dokunup görerek anlatmak her zaman daha iyidir. Yani sizin için de daha iyidir. Sizi daha nitelikli bir öğretmen yapar. Hiçbir sınıfta kalkıp konuşmadan, söz almadan, bir sınıfı yönetmeden, bir konuyu baştan sona idare etmeden, onu süresine yetiştirmeye çalışmadan öğretmen olmak çok zor. Yani açık öğretimden mezun olduğunuzda meslek hayatınızda sıkıntı çekebilirsiniz diyebilirim. Ama eğer açık öğretim, seçtiğiniz açık öğretimin yani uzaktan öğretimin e, bazı dersleri online değil de e, şeyse yüz yüze ise o zaman tercih edebilirsiniz anladığım kadarıyla dokunmak, daha çok iç içe olmak önemli diyorsunuz özellikle ki öğretmenlikte yani... de önemli coğrafya da ayrı önemli ya yani öğretmenlik bir performans sanatı açıkçası. Oraya tahtaya çıkıp bir ders ders saati boyunca, 45 dakika boyunca bir süreci yönetmeniz gerekiyor. Karşınızda bir kitle var. Bu kitlenin bu kitlenin ilgisini canlı tutmanız gerekiyor. Onların nabzına göre konuyu bazı yerlerde heyecanlandırmanız, bazı yerlerde yavaşlatmanız gerekiyor. Bu da e, yaparak öğreniliyor. Eğitim fakültesindeki bölümler e, bunu Sık sık deneyle e, yerine getirmeye çalışıyorlar. Biz mesela stajdan önce de bazı konularda e, sınıfta söz alır dersi anlatmaya çalışırdık. Hatta hocalarımız bize gelirdi. Ben hatırlıyorum e, İsmail Buldan hocam bana bir kere gelip demişti ki sen Deniz bu derste yaramaz çocuk olur musun demişti. Ve e, o derste ben arkadaşımı sürekli zorlayacak e, işte... Yani zihni sinir derler ya, o tarz sorular sormaya çalışmıştım ki öğretmen bocalacak mı dersler? Çünkü e, özellikle lise öğretmeni olursanız, coğrafya öğretmenli liselerde şu anda, e, bu tarz öğrencileriniz olacak ve sürprizle karşılaşmamanız lazım. Gerçekten öğretmenliğin bir de böyle bir yanı var. Bu, bu evet. performans tanıdığı sözünüzü bir yerlere yazmak lazım. Çok hocamun Evet. Öğretmenlerimize şimdiden teşekkür, yani tekrar aklıma geldi. Teşekkür etmek istiyorum. <gülüyor> Peki hocam, dünyaya tekrar gelseniz bu mesleği seçer miydiniz? Siz neden bu mesleği seçtiniz? Kesinlikle seçerdim. Ben gençlik çağlarımdan, yani gençlik derken lise çağlarımdan itibaren kendimde şunu görüyorum. Ben hikaye anlatmayı çok seviyorum ve... Anlatılacak hikayelerin en güzeli de dünyanın hikayesidir. O yüzden coğrafya, coğrafyayı anlatmak, coğrafya dersini anlatmak, bana hep çok sevdiğim bir konuda sohbet etmek gibi hissettiriyor. Bazı arkadaşlarım sürekli benden şikayet eder. Mesela arazideyken, kamptayken, yürüyüşteyken onlara gördüğüm çevredeki coğrafya olaylarla ilgili ister istemez şeyler anlatırken buluyorum kendimi. Onlar da bundan hani deniz buraya da iş getirme diye şikayet ediyorlar. Coğrafya öğretmenliği benim için bir karakter diyebilirim yani. Dünyaya bir kere değil bin kere de gelsem sanırım coğrafya öğretmen öğretmenliğini seçerdim. Hocam çok güzel anlattınız valla. Bir de şimdi şey düşündüm. Arkadaşlarınız dağ taş gezerken coğrafya olarak anlatmanız <gülüyor> Ama arkadaşlar böyle biraz galiba. Ya bir de şöyle bir şey var benim hani biraz önce hobimden bahsetmiştim ya mağara araştırmak. Yani işimiz benim diğer mesleklerden de arkadaşlarımla birlikte dağa gidiyoruz, bir tane mağara buluyoruz, onun e, ölçümünü alıyoruz, haritasını çiziyoruz falan. E, şimdi o mağarayı bulabilmek coğrafi bir olay, doğada yol bulabilmek coğrafi bir olay. İster istemez orada tabii ki anlatmam gerekiyor. E tabii ki yani aslında buradan bakınca coğrafya öğretmenliği çok Hoş da eğlenceli de gözüktü açıkçası bana. Evet. Hani Öğretmenliğin yanı sıra coğrafya bilginizle doğada da çalışabilir, coğrafi yerler keşfedebilir ve hocamız gibi belki mağara keşfi, mağara haritalandırması üzerine de çalışabilirsiniz demek oluyor bu. Evet yani sadece mağaralar değil, mesela günümüzde sık sık duyarsınız işte Türkiye'nin şurasındaki kanyon dünyanın en büyük, Üçüncü kanyonu falan diye. Aslında çoğunluğu dünyanın en büyük üçüncü kanyonu falan de, falan değildir. İşte bunları ölçecek olan kişiler coğrafyacılar. Türkiye'de kalp mesela benim tanıdığım coğrafyacılar bir tanesi dolinleri sayıyor. Dolinlerin çaplarını hesaplıyor mesela. Bir tanesi Kızılçam Ormanları'ndaki ağaç maksimum boylarını bulmaya çalışıyor. İşte nerede en iyi yetişiyor Kızılçam diye hani dünyayı tanımak coğrafyacı olmak sadece bir tane alan değil coğrafya neresinden tutarlarsa oradan giderek derinleştirebilirler uzmanlaşabilirler bizim akademisyen olarak coğrafyacılara da çok ihtiyacımız var Evet doğru söylüyorsunuz Peki hocam mesleğinizin avantajları ve dezavantajları neler avantajları Nereye gitseniz orayı tanırsınız. Kendinizi daha dünyalı hissedersiniz. Sürekli insanlar size gerçi bu dezavantaj olabilir ama şu plaka nerenin plakası diye sorarlar. Sonra bilgi yarışmalarında sürekli sizin alanınızdan sorular gelir. Anlattığınız konu çok zevklidir. Sürekli hayatın içinden insana dokunan konular anlatırsınız. Yani diğer derslerin hocaları da bunu der mutlaka ama ben coğrafyayı daha e, dünyaya dair buluyorum. Çünkü geo yani co e, direkt dünya demek. Grafiyen de tasvir etmek, çizerek tasvir etmek demek. Yani coğrafya aslında dünyayı anlatmak demek. Dünyayı anlatmak da biraz önce de söylediğim gibi anlatılabilecek hikayelerin en güzeli dünyanın hikayesi. Dezavantajlara gelirsek de e, öğretmenlik günümüzde biraz ee, enflasyona uğramış bir meslek diyebilirim. Çünkü çevrede çok fazla öğretmen var. Bu öğretmenlerin her biri özelde olsun, Eğitim Bakanlığında olsun iş bulmaya çalışıyorlar ve birbirleriyle ister istemez rekabete giriyorlar. Her yıl e, yüzlerce coğrafya öğretmeni mezun oluyor. Ancak sadece 140-150 civarında coğrafya öğretmeni atanıyor ve özel, diğerleri özelde çalışıyor veya başka mesleklerde çalışarak kendi KPSS'deki sıralarını bekliyorlar. Yani iş bulma imkanı biraz zor diyebilirim. Ee, biraz çaba istiyor, uğraş istiyor KPSS'de olsun ya da özelde kendini e, geliştirmek açısından olsun. E, ve aynı zamanda da öğretmenlik bu kadar bolken, yani öğretmenler bu kadar bolken tabii ki e, rekabet sırasında ücretleri de düşüyor. Ve diğer meslek gruplarına göre biraz daha düşük ücretlerle başlamak durumunda kalabiliyorsunuz. Tabii bunda da kendi çabanızla, kendi yeteneğinizle, tanınır, tanınırlığınızla üst noktalara gelme şansınız her, her zaman var. Hocam peki masa başı çalışmayı seven biri için coğrafya öğretmenliği? önerir misiniz? Gerçi öğretmenlik birazcık belki performans istiyor ama sizinkinde biraz daha hareket var gibi anladım ben. Ma masabaşı derken mesela online eğitim yapıyorsanız masabaşı oluyor evet ama e, sınıfta hiçbir zaman masabaşı değil o durum yani e, gün boyu ayaktasınız gün boyu ileri geri yürüyorsunuz sürekli coğrafyacıysanız sürekli tahtaya şekiller resimler haritalar çiziyorsunuz biraz resme yatkınlık istiyor biraz yer yön bilgisi ya da bu bir hissiyattır aslında yer yön hissiyatı istiyor masa başı için dediğim gibi onlinesa o zaman olur ama öğretmenliği siz sıradan bir memurluk gibi düşünmeyin asla her zaman ayakta çalışıyorsunuz arkadaşlar bir arkadaşım öğretmen arkadaşım bana söylemişti işte o baya eski çalışan tecrübeli bir arkadaştı 20 yıldır sıcak çay içemedim diyordu mesela çünkü e, teneffüs 10 dakika, teneffüse çıkıyorsunuz, işte te, çayınızı aldınız, ilk başta çok sıcak içemiyorsunuz. Daha sonra siz tam içeceğiniz kıvama gelince zil çalıyor, derse gidiyorsunuz, o çay iptal. 10 yani sıradan bir memurluktan biraz farklı. 10 dakikalık mola içerisinde bir çay içme çalışma sanatı gibi. Ve, ve sürekli e, sevdiğimiz öğrencilerimiz e, bizi, aralarda yakalayıp sorular soruyorlar. O teneffüsümüzde de muhtemelen oraya gidiyor. Ama e, genelde o teneffüs aralarında sorulan sorular gerçekten aciliyeti olan güzel sorular olduğu için şikayet edemiyoruz. Bir de hocam sanki hocalar, bu, yani öğretmenlerimiz bundan memnun da oluyorlardı. Hani bize evet. gelin soru sorun. Soru sorun evet. derlerdi. Hani çok herkes bir evet, tane yani, söylemez aslında. Sanki biraz iş kitlemek gibi görünebilir dışarıdan ama gerçekten e, şey... Çok ke insanın kendisini iyi hissettiren bir e, duygu. Çünkü e, şey gibi biz sizle biraz önce bir sohbette bulunmuşuz. Siz o sohbeti daha sonra kendinizle çalışmışsınız. Sonra bana tekrar getirmişsiniz gibi güzel oluyor. Dersi çalışıp tekrar soru getirmeniz. E, öyle olunca da tabii siz de belki öğrettiklerinizin ve şeyini almış gibi hissediyorsunuz. Aynen bir yansıması alıyoruz. Yansıması olarak hoşunuza gidiyor olabilir. Peki hocam, evet. mesleğinizi seçecek kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Öncesinde ne gibi hazırlıklar yapmalılar? Coğrafya öğretmenliği isteyen bir genç var. Lise çağında <gülüyor> ya da belki sınav sonrası, tercih döneminde. Her ikisi için de alabiliriz. <gülüyor> ne gibi hazırlıklar yapmalılar? Ne gibi hazırlıklar yapmalı? Ee, bu mesela... Uygun puan almak için zaten bir sınava hazırlanmalı. O tamam. Biz coğrafya öğretmenliği bölümünü kazanabileceğine inanıyoruz. O tamam. Bunun dışında bir öğretmenliğe hazırlanırken e, şu var. Özgüven. Özgüveni olması lazım. Topluluk önüne çıktığında konuşabilmesi lazım. Mesela tabii ki hepimizin mesela ağzı ağzı var bazılarımızın tik kelimeleri var falan. Ama e, diksiyonumuzun belli bir ölçüde iyi olması gerekiyor. Çünkü bir hikaye anlatıyoruz burada, bir ders anlatıyoruz. Bunun anlaşılabilir şekilde karşı tarafa ulaşması gerekiyor. E, sesimizin yeterince gür olması gerekiyor. Bu özgüvenle de çok alakalı. E, kekeme arkadaşlar ya da mesela... Peltek arkadaşlar ya da bazı harfleri çıkartamayan arkadaşlar elbette ki öğretmen olmakta özgürler. Ancak bu durum onların eğitiminin kalitesini bir ölçüde düşürüyor. Bu yüzden bununla mücadele etmenin yollarını bulmaları gerekiyor. Bunun bazı diksiyon kursları var ya da kekemenlik için bazı farklı terapiler var. Bunları uygulayabilirler. Yani öğretmenin arkadaşlar e, sınıfta Sorumlu olduğu konuyu kesin net bir şekilde anlaşılır şekilde karşı tarafa iletebilmesi gerekiyor. Bunun fiziki şartlarını da kendinde bulmalı. Giyim giyecek konusunda hani konunun önüne geçmeyecek kadar nasıl diyeyim sade bir kılık kıyafete sahip olmamız gerekiyor. Yani konu dikkat çekmeli, biz dikkat çekmemeliyiz. Hazırlanırken demiştiniz bunlar öğretmen olurken daha fazla olan e, ta tavsiyeler öğretmenlik aşamasında ihtiyaç duyulacak tavsiyeler hazırlanırken de dediğim gibi e, coğrafya öğretmenliği olan bölümleri mezun olduklarında tamamladıklarında Milliyetin Bakanlığı'nda KPSS yoluyla iş bulabiliyorlar o yüzden bu yolu seçeceklerse herhangi bir coğrafya öğretmenliği bölümüne gidebilirler. Eğer ben sıradan bir coğrafya öğretmeni olmak istemiyorum, bir tık öne geçmek istiyorum. Ben işte e, YouTube'da, televizyon kanallarında hatta belgesellerde ismim duyulsun istiyorum. Binaların afiş, afişlerine adım yazılsın istiyorum. Yani özelde isim yapmak istiyorum diyorlarsa o zaman belli başlı üniversitelere gidip bu üniversitelerde okurken de boş durmayıp arazide olsun, çeşitli kurum ve kuruluşların e, staj programlarında olsun hatta bazı sempozyumlarda olsun aktif olmaları gerekiyor. Mesleki aktiflik her meslekte önemli tabii. Hocam giyim, giyim kuşam dediniz, öne geçmemeli dediniz ve sizin tişörtünüzde belli bir sanki e, paralellerin böyle hani bir derece bir yer, bir şeyin derecesi evet. var gibi nedir hocam bu? Evet bu bilmiyorum ödev mi olsun YouTube'da altı alta mı yazsınlar bilemedim Biz ki mi? bu koordinatlar nerenin koordinatları? Bilemiyorum koordinatların nerenin ki hocam ödev veriyorsanız yorumlardan cevap versin arkadaşlar. Evet, Bunu yorumlar alalım isterseniz bu koordinatları bulsunlar izleyicilerimiz. Tamam. Hem e, coğrafya öğretmenliğini seçeceklerse bu koordinatlarla çok işleri olacak. Evet. Çok güzel. Tabii koordinatları da 26 45 36 42 <gülüyor> ezberlediğimiz şeyler var ama doğru evet. söylüyorsunuz yani genel kültür evet. açısından da olsa şey açısından da bu da ödevleri olsun madem izleyici Yani coğrafya öğretmeninde şimdi göz korkutmak gibi olmasın da bir e, antrenman niteliğinde bizim e, Hasan hocamız Hasan Çukur, 950 Üniversitesi'nde şöyle sorular sorardı, işte belli bir tarih ve belli bir saat verip, belli bir koordinat verip güneş ışınlarının o andaki gelme açısını soruyordu mesela ve herkes çatır çutur işte hesap makinelerinden falan bunu hesaplayıp bulmaya çalışıyordu, bayağı güzel oluyor, gölge neye öne düşüyor, i̇şte bunu günlük hayata da şey yapıyorlar, işte ne şezlongu ne tarafa doğru yatırmalıyım falan filan diye bile sorabilirsiniz. Güzel beyin cimnastiği oluyordu. Evet doğru söylüyorsunuz aslında güneşin geliş açısını hesaplamak gibi bilimsel bir kısmı öğreniyorsunuz. Ama deniz kenarında şezlongu yatırırken onun hesabını kafadan yapmamız gerekiyor. <gülüyor> ya da evet. basit bir kafede oturacağımız zaman da aynı şey geçerli. Güneş geliyor ama gider mi Gün batımını binanın neresinden izlerim? Nereden görebilirim? <gülüyor> Ya da hangi mevsimde odam ne kadar çok ışık alır? Yazın mı çok güneş alıyor, kışın mı? Ev tutarken bile coğrafya bilgisi geç gerekli. Şey, e, mesela buzdolabına su koydun hemen soğusun istiyorsun, hangi rafına koymalısın? Bu da coğrafya ile ilgili mesela. Belki biraz dinamik de geçerlidir bunda, bilmiyorum evet. tabii. Evet, ısınan hava yükselir, soğuyan hava çöker ya, buzdolabının bu yüzden alt raflarına mesela daha aciliyeti olan hemen soğuması gereken şeyler konur. Doğru söylüyorsunuz. İşte bilim her yerde. Peki hocam evet. çok teşekkür ederiz. Bir de çok güzel coğrafya öğretmenliği hakkında güzel güzel bilgiler, anekdotlar aktardınız. Son ben sözlerinizi alalım. Yavaştan kapatalım. Var mı eklemek istedikleriniz? Coğrafya öğretmenliğine gelecek olan arkadaşlardan bir ricam olsun benim. Lütfen Türkiye'yi karış karış gezmeyi ihmal etmeyin. Biliyoruz ekonomik sıkıntılar olabilir ama pek çok coğrafya öğretmenliği bölümünde mütevazı şartlarla öğrencilerimiz geziler düzenlemeye çalışıyorlar. Mesleğe başlamadan önce bu ülkemizin her yerini elinizden geldiğince farklı bölgelerini görmeye çalışırsanız derslerde inanılmaz faydasını görürsünüz. Dokunduğunuz Tattığınız, gezdiğiniz, gördüğünüz yerleri anlatırsınız. Bu hem sizin için de çok renkli bir hayat hazırlar. Hem de öğrencileriniz için de çok renkli, çok heyecanlı, çok zevkli dersler hazırlar. Yani kendinizi gezmekten alıkoymayın. Bir iş olarak, bir meslek olarak gezin. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi şey Şahyalı programımızı kapatalım. Ben teşekkür ben ederim. Ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bugün coğrafya öğretmeni Deniz Özgür bizlerleydi. Tercih yayınımızdaki coğrafya öğretmenliği ile ilgili sorularınız varsa YouTube'da yorumlar olarak videonun altına sorabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer meslekleri merak ediyorsanız çeşitli mesleklerden oluşan tercih yayınları listemizi de izleyebilirsiniz. kalın